Kitty Horror Show kısa korku oyunları yapan bağımsız bir oyun geliştiricisi. Çok popüler değil. Bunun bir sebebi oyunlarının Steam yerine iç ayoda satılması. Satılıyor diyorum ama oyunlarının çoğu hatta anatomi hariç hepsi bedava. Anatomi ise hayaletli bir evi anlatan bir korku oyunu. Ama oyun gerçekten ağır. Çok aksiyon beklemeyin. Hem de oyun tamamen İngilizce. Çevirisi şu an bulunmuyor. Ancak video için İngilizce olan ses kayıtlarını uygun şekilde dublajladım. Videoyu izlemeden oyunu kendiniz tecrübe etmenizi öneririm. Çünkü oyunun tamamından bahsetmem gerekiyor. Anatomi bir VHS kasetinin açılmasıyla başlıyor. 18 Ağustos 1994 tarihli kaset bir evin kaydı. Ev çoğunlukla normal. 2 katlı ve garajı olan bir ev. Düşük detaylı olsa da normal eşyalara sahip. Korkunç yapan şey ise zifiri karanlık olması. Korku oyunu düşündüğümüzde aklımıza genelde bizi yerimizden zıplatan, karşılaştığımızda gerildiğimiz canavarlar gelir. Ama anatominin yaşattığı korku bence daha ağır. Oynadığınız oyunun hayretli bir ev hakkında olduğunu biliyorsunuz. Ama bu hayaletin ne olduğunu, nereden geleceğini, doğasını ve nasıl karşı çıkabileceğinizi bilmiyorsunuz. Oyunda sadece siz ve içerisinde nelerin olduğunu bilmediğiniz derin bir karanlık var. Evin içerisinde yapabileceğiniz çok şey yok. Kapıları açıp odaları gezebiliyorsunuz. Ama etkileşime geçebileceğiniz tek şey mutfaktik kaset ve kaset çalar. Medeni insanın psikolojisinde evin önemini ne kadar büyütsek azdır. Neolitik çağdan beri insanoğlu kendini yapılarıyla tanımladı. Yıkamak için yapılar, sosyalleşmek için yapılar, korunma için yapılar, hatta ölülerin anılması için yapılar. Ama şüphesiz insanlığın kendi için icat ettiği yapılar arasında, hayatta kalmak için en çok ve tamamen bel bağladığı olan evlerdir. Kasetler, evler ve onların önemi hakkında bir belgesele benziyor. Ve kasetin bitiminin ardından sıradakini yerini öğreniyoruz. Ev, modern insanlığı daha ilk öncülerinden ayıran anahtar unsurlardan biridir. Başka hiçbir yaratık kendisi için kalıcı bir barınak için bu kadar çaba sarf etmez ya da barınaklara bu kadar önem ve hürmet göstermez. Neden modern çağın insanları evlerinde bu kadar sempati duyuyorlar? Tabii ki de birçok nedeni var ancak belki de küçük bir parçası evleri kendimizin yansıması olarak görmemizdendir. Evin anatomisi öyledir ki bu analoji aslında göründüğü kadar yüzeysel değildir. Daha derine inersek eğer bir evi kalavra gibi parçalarsak Çeşitli uzantılarını ve işlevlerini anatomik bir şekilde izole edebilir ve açıklayabiliriz. Hatta evlerin organları ve insanlarınkiler arasında birebir kıyaslayabileceğimiz birçok örnek bulunuyor. Örnek olarak oturma odasına bakalım. Sıklık da ilk kattaki egemen bölgedir. Aynı zamanda nüfuslu bir evdeki hareket merkezidir. Oturma odası evin kalbidir. Bir insan kalbi vücudun uzantılarına oksijen vermek için kanı dolaştırır. Oturma odası ise insanları, hareketi, iletişimi dolaştırır. Genelde evdeki atan odadır. Yani aktif ve canlı anlamında. Bu benzetme şöminenin çoğunlukla oturma odasında olduğunu düşündüğümüzde daha mantıklı hale gelir. İlaveten gerçek, fiziksel ısının yeri olur. Mutfağı ve yemek odasını mide ve sindirim sistemi olarak düşünmek kolaydır. Ama bu benzetme aslında bayağı zayıftır. Tam zıttı. Tuvaletin fonksiyonunun analojisi açıkça ortadadır. Bir evin holleri ve koridorları damarlarıdır. Çatısı altında dolaşımı sağlar. Merdivenlerin omurgaya benzerliği hem sembolik hem de fiziksel olarak tesadüften ötedir. Pencereler gözlerle neredeyse aynı görevi görür. Ve bir virajdan ya da uzun yoldan dönerken uzun, karanlık bir malikane ile karşı karşıya gelen herkes evin ışıksız pencereleriyle düşünen ve gören bir yaratık olduğunu reddetmenin zor olduğunu söyleyecektir. Kasetleri dinlerken şunu fark ediyorsunuz. Genelde kayıtları bulduğunuz yerler öncekinin bahsettiği yerler oluyor. Yani bu kasetleri koyan bahsettiği yerlere gidip bakmamızı istiyor. Belki de bu fikirleri sorgulamamızı ya da kendimiz gidip odaları hatırlamamızı istiyor. Yatak odası belki de bu direkt benzerliklere en uzak odadır. Biraz abartıyla ve küçük bir şairane anlatıyla yatak odasının insan zihnine benzediği söylenebilir. Ya da düşünce ve hayallerle olan kısmına. Yatak odasında rüyalar görülür. Tutkular filizlenir. Erken saatlerde soğuk terler içinde epifaniler yaşanır. Yatak odası her insanın zamanının çoğunu geçirdiği yerdir. Ancak bunun nispeten küçük bir kısmı bilinçlidir. Yatak odasından bahsettiğinde ise bunun son alacağını düşünüyorsunuz. Evin zihni düşündüğü yer, en özel odası ve büyük olasılıkla hayaletin kendi odası. Ancak bu analoji eksiktir. Zihin açıkça karmaşık bir şeydir ama yatak odası beynin düşünen ve hayal eden kısmını temsil eder. ...ve daha aşağıda bilinçaltı kısmını temsil eden bodrumdur. Bodrum... ...karanlıktır, gömülmüştür. Örümcek ağlarıyla dolu, hatıraların saklandığı yerdir. Neredeyse denk bir karşılaştırma. İnsan aklının daha derin kısımlarına bakarken gelen rahatsız edici belirsizlik... ...bodrum merdiveninin sonundaki yüzen karanlığa bakarken kendinden çok da farklı değildir. Çocukluğumuzda doldurduğumuz canavarların sessizce ve sabırla yıllarca beklediği yerdir. İşimiz olmadığı sürece nadiren gitmek istediğimiz bir yerdir. Tabii ki de bu benzetme uygun olsa da abartılır. Bodrum çoğunlukla örümcekler ve odun bitleriyle dolu depodan başka bir şey değildir. Şairler ve psikanalistler ne kadar karanlık bodrumlardan korktalar da aslında en korkuncu yatak odasıdır. Uyanan zihin, rüyaların yeri. Yatağın üzerindeki kasede aldığınızda odanın kapısı yok oluyor. Ve yerinde bir kaset çalar beliriyor. En savunmasız olduğumuz yer, yatak odası. Her gece tüm isterimizi dünyaya saatlerce kapatıyoruz. Ve bizi güvende tutması için eve güveniyoruz. Bu aşırı savunmasız durumda hayatımızın yaklaşık %20'sini geçireceğiz. Yanımızda herhangi bir şey dikilebilir, izleyebilir, şafağa kadar eşlik edebilir ve asla fark edemeyiz. Sadece dua edebiliriz ki ev, bizi uyurken bunlara izin vermesin. Bu saatlerde yatak odası, zihinden çok bir ağıza benziyor. Zira evin bize ihanet edebileceği en muhtemel yer burası. En çok da burada kendimizi evin merhametine bırakıyoruz ve her gecemizi ısırmayacağını umarak geçiriyoruz. Kayıt bittiğinde oyun kapanıyor. Belki hayalet bizi öldürdü, ki oyunu kapatarak bizi öldürmesi bayağı korkunç. Belki de oyun bitti. Ya da oyunun başında açılan VHS kaydının sonu geldi. Bu sonlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Ama biz oyunu tekrar açabiliriz. Tarihten anlaşıldığı gibi yine aynı kaset açılıyor. Fakat biraz bozulmuş. İkinci izlenim birincisiyle neredeyse aynı. Yine odaları gezerek sırayla kasetleri buluyoruz ve dinliyoruz. Farklı olan kısımları ise geri kalan her yer. Ev yavaşça bozulmaya başlıyor. Bazı objeler çok büyük, farklı yöne bakıyor ya da yerleri değişmiş. Duvarlardan damarımsı şekiller çıkıyor. Ve belki de en zor fark edilen değişim evin artık pencereleri var.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 Bence bu hayaletten de korkunç. Çünkü karşımızdaki durdurabileceğimiz, doğasını anlayabileceğimiz bir yaratık değil. Hem de onun içerisindeyiz. Nereye gideceğimizi, ne yapabileceğimizi tamamen kontrol edebiliyor. Ve dinlediğimiz son kayda göre bizim varlığımızdan çok hoşnut değil. Yatak odasında rüya rüya rüya rüya. Tamamda her yerimden dişler çıkıyordu. Vücudum ağrıyordu ve içimde Ek kemik çıkıntıları Gevşekler Anak kamılda tanıyorum Çünkü ellerim yok Yatak otası penceresinden bakıyorum Bir kandan geliyor Genç bir adam iniyor Yakınlaşıyor ve onun kapıdan giriyor Yüzüldü bozuk para kadar Şişmiş kemiklerle kaplı Alt kat koridorunda yere giriyor Duvara işemeye başlıyor Halıya tükürüyor kat boyunca etrafı kırıp dökerek ilerliyor. Bodrum'a giriyor ve merdivenlerin başında duruyor. Ona kızgınam. Kapı üstüne kapatıyorum ve aşağı düşüyor. Kemeler patlıyor. Siyah kan her yere sızıyor. Ezilmeyi hissediyoruz. Bozulmuş ve yırtılmış. Yaralıyor. Çalışıyorum. Dişler üzerimde büyümeye devam ediyor. Tüm vücudum diş, damak bir kiriş olana kadar. Yolcu karanlık. Üçüncü izlenimde kaset ya da ev tamamen bozulmuş durumda. Boş, mantıksız odalar, diğerlerinin üstünde kalmaya çalışan objeler ve artık arkada kulağı tırmalayan bir ses var. İkinci izlenimde pencereler ortaya çıkıyor ve evin uyandığını anlıyoruz. Üçüncü izlenimde ise ev artık belirli bir şekilde agresif. Ama oyun yine aynı şekilde ilerliyor. Kasetleri topluyor ve mutfakta dinlemeye devam ediyoruz. Birkaç kasetten sonra mutfağın kapısı seksiyon ve seksiyon arasında anlaşılması gereken önemli bir fark vardır. Senin anlamadığın bir fark. Amacın dinlemekte ancak kartı sattı, burnunu soktun, kışkırttın ve araya girdin. Hiç dikkat etmedin mi? Daha büyük bir organizmanın içinde bir organizma olarak tecavüzünün fark edileceğini. Hala rahatsız ediyorsun. Ve şimdi uyuyanın ağzına düşmüş kayıp bir örümcek gibi yutulacaksın. Çünkü gerçek şu ki, bir ev hem aç hem de uyanıksa, her oda bir ağız olur. Öldükten sonra tekrar açarsanız sonlardan biriyle karşılaşıyorsunuz. Bu sonların hepsini göstermeyeceğim. Çünkü hem analize bir şey eklemiyorlar hem de kendinizi tecrübe etmek isteyebilirsiniz. Sahnelerden herhangi biri bittiğinde ise son kaset oynuyor. Biri yalnız bırakıldığında ne olur? Yaşlanır, yıpranır ve boyaları soyulur ve temeli batmaya başlar. Uzun süre barındırmazsa ne düşünür, ne hayal eder? Onu inşa eden yaratıkları nasıl tanır? Yetersiz kaldığında terk etmek için dünyaya getirenleri yapayalnız hissedebilir. Kendi boş koridorlarına saatlerce bakabilir. Ve gölgeler görebilir. Birden heyecanlanıp düşünebilir. İşte biri gelmiş. Yalnız değilim. Her seferinde yanılır. Ve acı tekrar başlar. Kendine musallat olabilir. Kendi döşemelerinde yürüyen hayaletler uydurur. Kendi gölge kuklalarıyla arkadaş olur. Bir çıkmazın sonunda kendisiyle fısıldaşıp gülüşür. Kılgın hissedebilir. Bodrum'u boş bir karın gibi fokurdayan asitle dolabilir Ve sıkılmış dişleriyle kendisine sorarken midesi ağzına gelebilir Neyi yanlış yaptın Kinlenebilir, acıkabilir O kadar aç ve o kadar kindar ki Tüm vicdanı erir ve kapıları kendilerine açar Bir ev acıksa da açlıktan ölmez Ve bu ateşte ve sinirde ve yalnızlıkta ''Sadece bekleyebilir. Kapılar açık. Perdeler çekil. Koridorları boş. Aç.'' Anatomi en başta gerçekten B.Win anatomisini anlatarak başlıyor. Oturma odası kalbi, koridorlar damarları, merdiveni omurgası. Bu kayıtları ilk duyduğunuzda sadece ilginç analojiler gibi geliyor. Ama oyunun asıl doğasını düşünürseniz bu kasetler biraz kasvetli. Hikayede tek bir VHS kaydını tekrar tekrar izliyoruz. Kaydı çeken ise evin içerisinde gezerek kasetleri dinliyor. Biz bu kaydı kontrol ediyor gibi görünsek de tüm oyuncular aslında aynı kasetleri izliyor. Çünkü yapabilecek bir seçim yok. Her oynanış her kayıt gibi aynı. Kamerayı tutan bir karakter aslında yok. Bizim dinlediğimiz tüm kayıtlar evin kendi düşünceleri. Dinlediğimiz ilk kayıtlar evin anatomisiyle alakalı. Yani evin nasıl canlılara benzediğiyle. Anlatımı da başta ikna edici olsa da Son kasette tehditkar bir hal oluyor. En çok da burada kendimizi evin merhametine bırakıyoruz. Ve her gecemizi ısırmayacağını umarak geçiriyoruz. Ev uyandıktan sonraki kasette ise bir rüyasından bahsediyor. Yatak odasının camından eve bir adamın girdiğini görüyor. Üstü kenelerle kaplı adam eve zarar vererek ilerliyor. Ve sonunda Bodrum'a ittirilerek öldürülüyor. Bu kaseti dinledikten sonra ise Bodrum kapısı açılıyor. Ve indiğimizde ölüyoruz. Biz sadece oyunu oynayarak deneyimlemeye çalışsak da Ev hareketlerimizden hoşlanmıyor ve fark etmeden ona zarar veriyoruz. Ve başta kendi odalarını organa benzetirken rüyasında bu organların onu hastalık gibi istila ettiğini görüyor. Son izlenimde de evin gerçek yüzünü görüyoruz ve bodrumda bizi yiyor. En sonuncu kasette de bunun tamamen kendi hayali olduğunu ve neden böyle hayal ettiğini anlıyoruz. Terk edildiği için kendi içerisinde insanlar hayal eden bir ev belki bazılarına saçma gelebilir. Ama Yapması için yaratıldığı şeyden mahrum bırakılan bir varlıkla empati kurmak çok da zor değil. Günlük hayatımızda çok düşünmesek de evlerimize çok bağlıyız. Hayatımızın yarısından fazlasını orada geçiriyoruz. Ve neredeyse her günün sonunda kendimizi evimizde buluyoruz. İşlerimizi, hayatımızı evimize göre düzenliyoruz. Evimize uzaklığımız neredeyse her seçimimizi etkiliyor. Eğer bunu yaparsam gün sonunda evime yetişebilir miyim düşüncesi sürekli aklımızda. Evimizin büyüklüğü, konumu ve şekli gibi özellikleri tüm hayatımızı yön veriyor. Ne kadar eşyaya sahip olabileceğimize, onların nasıl kullanabileceğimizi değiştiriyor. Evimizdeyken bunları düşünmesek de evsiz kalan her insan bunun farkına çok hızlı varıyor. Tüm tehlikelerden uzak güvende hissettiğimiz yerler ve onlara tamamen bağımlıyız. Bu bağımlılık aslında iki taraflı işliyor. Başka insanların evi de aslında kendimizi iki kadar güvenli olsa da aynı hissiyatı vermez. Çünkü özel değildir. Tamamen beton ve tuğladan yapılmış olsalar da odalarını doldurarak kendi evlerimize dönüştürürüz. Kişisel eşyalarımızla doldurduğumuz barınaklarımız Böylece bize muhtaç olurlar. Aynı karakterde istediğimiz gibi kalması için onu tamir eder, boyatır, ihtiyaçlarını gideririz. Biz onu güvende tutarız ki o da bizi güvende tutabilsin. Anatomideki ev ise bunlardan tamamen mahrum bırakılmış. Eşyalarla dolu olsa da evde yaşayan yok. İnsanlar onu kendilerine barındırması için inşa ettiler. Ve sonra da terk edip gittiler. Tek amacı ve yapabileceği bu olan ev ise sadece bekleyebiliyor. Yalnızlığı onu o kadar etkiliyor ki Evin içerisinde gezen insanlar hayal ediyor. Biri gelip eve zarar veriyor. Diğeri ise uyurken odalarını karıştırıyor. Odalarını organlara benzeterek insanlar aslında ne kadar yakın olduğunu düşünüyor. Belki onları anlamaya çalışıyor. Belki de benzerliklerini göstererek geri getirmeye çalışıyor. Fakat zaman geçtikçe bu benzetmeler daha acı bir hal alıyor. İnsanlara anatomik olarak ne kadar yakın olsa da o bir ev ve evler hareket edemez. Kini büyüdükçe de içine girecek herhangi birini yutacak bir ağza dönüşüyor. Evler hakkında böyle konuşmak garip ama tüm söylediklerimiz insanlar için de söylenebilir. Binalar gibi amacımız belli olmasa da insanların diğer canlılardan çok daha iyi yaptığı, kullandığı ve bağlı olduğu bir özelliği var. İletişim. Hayatımızın her yanını diğer insanları ve toplumu düşünerek düzenleriz. Ev ve insan birbirini şekillendirdiği gibi birey ve toplum da birbirini şekillendirir. Yine evde olduğu gibi birey de toplumdan yani iletişimden koparsa yalnız kalır. Aslında başkalarına bağlıdır. Ve bu bağ koptuğunda tüm umudunu yitirebilir. Varlığını sorgulamaya başlar. Eğer diğer insanlar onu yok sayacaksa neden dünyaya geldi ki? Bu sorgulamada empati kurmaya çalışır. Veya kendini ya da başkalarını suçlar. Ama gerçek bir iletişim olmadığı için bu empati her zaman yarım kalır. Kafasındaki insanlar sadece hayaldir. Asla gerçeğe ulaşamaz. Ve yine ev gibi diğerlerini kin tutmaya başlar. Onu terk edenler gibi herkesin ona zarar vereceğini düşünür. Ama insanların yalnızlığı tabii ki de evlerinkine benzemez. Etrafımız başka insanlarla dolu olsa da yalnız hissedebilir ve depresyona girebiliriz. Ve bazen evlerimizi bu haldeyken kurarız. Yarattığımız evler kendi hayatımızı ve içerisinde yaşayan insanların hayatını etkilemeye devam eder. Zaman geçtikçe değişiriz ve evimizi ona göre düzenleriz. Ve yeni haliyle içerisindekilerin hayatlarına şekil verir. Ve bunu hayatımıza görmek zor değil. Evler insanlardan belli izler taşır. Kötü ya da iyi. Bir köşesine baktığınızda sizden önce burada yaşamış insanlardan izler bile görebilirsiniz. Belki de oyunun sloganının anlamı da budur. Her ev perilidir.